Bir elektronik mağazası, değişik kombinasyonlarla toptan olarak televizyon ve DVD oynatıcılarını bütün ülkeye satıyor. Verilen bilgiye göre, 3 televizyon ve 5 DVD oynatıcısının ağırlığı 62,5 kilogram ve 3 televizyon ve 2 DVD oynatıcısının ağırlığı, bize iki farklı kombinasyon verilmiş bu arada, bu ikinci kombinasyonun ağırlığı 52 kilogram. Bu durumu açıklayan bir denklem sistemi hazırlayalım. Ve sonra bir televizyonun ve bir DVD oynatıcının ağırlığını bulalım. Bize verdikleri iki bilgi de denkleme çevrilebilir. Birincisine göre, 3 televizyon ve 5 DVD oynatıcısının ağırlığı 62,5 kilogram. Sonrakine göre, 3 televizyon ve 2 DVD oynatıcısının ağırlığı 52 kilogram. Bunları denklem olarak yapabiliriz. T'yi televizyonun ağırlığı olarak, D'yi de DVD oynatıcısının ağırlığı olarak alırsak, birinciye göre televizyonun ağırlığının 3 katı ya da 3 televizyon artı DVD oynatıcısının ağırlığının 5 katı 62,5 kilograma eşit. Birinci bilginin söylediği aynen bu. İkinciye göre ise 3 televizyon ve 2 DVD oynatıcının ağırlığı 52 kilogram ediyor. Şimdi sistemi kurduk. İlk bölüm sistemi kurmaktan ibaretti zaten. Bu durumu anlatan bir sistemi yazmak. Şimdi bunu çözmemiz lazım. Böyle durumlarda eğer elimizde iki sistem varsa ve eğer ikisinde de ortak bir şey varsa, mesela buradaki 3 televizyon, oradaki 3 televizyon gibi, 3T, 3T gibi, burada yapacağımız şey, denklemlerden birini bir sayıyla çarpıp, bir terimi yok etmeye çalışmak olacak. Yapacağımız şey bu. Ve bunu yapabiliriz. Denklemleri birbirine ekleyebiliriz. Çünkü en başta öğrendiğimiz gibi, denklemin bir tarafına bir şey eklediğimizde, mesela bir tarafa 5 eklediğimizde, diğer tarafa da 5 eklememiz gerek. Eğer bütün bunları bu tarafa eklersem, yani mavileri sol tarafa eklersem, şuradaki 52'yi sağ tarafa ekleyebilirim. Çünkü denkleme göre 52 buradaki şeye eşit. Bunlar da 52. Eğer buraya bunları eklediysek, eklediğim şey aslında 52, aynı denklemi sadece başka türlü yazdık. Onu yapmadan önce, ikinci denklemi mavi olanı eksi 1 ile çarpıyoruz. Eksi 1 ile çarpacağız. Eksi 3te eksi 2 de eşittir eksi 52. Bu denklemdeki bilgilerin hiçbirini değiştirmedim. Sadece her şeyi eksi 1 ile çarptım. Bunu yaptım çünkü, Şimdi, bu iki denklemi topladığımda, 3 t'ler birbirlerini yok ederler. Hemen öyle yapalım. İki denklemi toplayalım. Yapacağımız şey, iki tarafa da aynı şeyi eklemek. Her şeyi eksi 1 ile çarptığımız için, burada yaptığımız şey, iki tarafa da eksi 52 eklemek. Eksi 3 t eksi 2 de, eksi 52 ile aynı şey. Peki, sol taraftakileri toplayalım t ve eksi 3'te birbirini yok eder götürür. Zaten amacımız da oydu. 5t artı eksi 2d eşittir 3 de yani 3t eşittir 62 buçuk eksi 52. O da 10 buçuğa eşittir. Şimdi iki tarafı da 3'e bölebiliriz. d eşittir 10 buçuk bölü, 3 olur. Evet, onu da bulalım. 3 kere 3 eşittir 9, evet çıkar, bir al, 5 indir. Burada bir noktamız var. 15'te 3, 5 kere var. 3 kere 5, 15. Çıkardık ve 0 kaldı. Yani cevap tam olarak 3 buçukmuş. Yani bir DVD oynatıcının ağırlığı, d'nin eşit olduğu sayı yani 3 buçuk kiloymuş. Şimdi bunu yukarıdaki denklemlerden birinin yerine koyup, bir televizyonun ağırlığını bulalım. Şu üstekini kullanalım. Yani 3t artı 5 DVD oynatıcının ağırlığı d'nin 3.5 buçuk olduğunu biliyoruz zaten. Unutmayın ki iki denklemi de sağlayan sayıları arıyoruz. 5 çarpı 3 buçuk, bunun 62 buçuk işte olması lazım. Yani 3t artı, evet bu ne olur? Bu 15 artı 2 buçuk olur, değil mi? 5 kere yarım. 5 kere 0.5, 2.5 eder. 5 kere 3, 15 eder. Yani, 17.5 artı 3t eşittir 62.5. Tamam. Şimdi 17.5'u iki taraftan da çıkarıyoruz. Ne bulduk? Sol taraf sadece 3t kaldı. Bunlar birbirini yok eder. Zaten amacımız da oydu. 3t şimdi kaça eşit olacak bakalım nokta 0.5 ve 0.5 birbirini yok etti, yani bu 62 eksi 17 demek. 62 eksi 17, 62'den 7 çıkarsak 55, bir tane 10 çıkaralım, yani 45. Yani bu 45'e eşit olacakmış. Şimdi denklemin iki tarafını da 3'e bölebiliriz. Ve elimize geçen sonuç t eşittir 15 olur. Sistemimizi çözdük. Bir DVD oynatıcısının ağırlığı 3.5 kiloymuş ve bir televizyon ağırlığı da 15 kiloymuş. Bitti.